heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliğiyle 14 Haziran Perşembe günü başladı 27 Haziran Çarşamba gününün son maçı, E grubunun 6. maçı olan, Sırbistan Brezilya maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın 13. günü oynanacak İki takımın analizlerine geçelim Sırbistan takımı ise Dünya Kupası 2018'e katılmak için, 10 eleme maçı yaptı Bir yeni, üç beraberlik ve 6 galibiyet alarak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 Tırbistan ekibinin gruptan çıkma ihtimali var. Brezilya 5 kere dünya kutosunun hüzesine taşıdı. Turnuvaya katılmak için 12 maç yapan tecrübeli ekip, 2 beraberlik ve 10 galibiyet ile turnuvaya katılmaya hak kazandı. Hücumda çok etkili olan ekip, defans hattında da çok tecrübeli oyunculara sahiptir. Sonuç olarak turnuvanın favorisidir. Final maçında görme ihtimalimiz çok yüksek. Peki Tırbistan ve Brezilya maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır? işte detaylar. %14 oranlı sırvisten kazanabilir. %64 oran ile de Brezilya maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise 22. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir Sizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.